soruları bazen gelecek soruyu diyeceksiniz. Almamın sebebi çok fazla bir beyinle ilgili hala mitlerle devam ediyor oluşumuz. Hatta evet. hatırlarsanız beyinle ilgili kullanılan sıfatlara dair mitleri araştırmıştık vaktiyle. İnşallah da bir gün yayın olarak gelecek. Nöromitler. Ee, evet. Bu konuda sevgili Safa Dündar arkadaşımızın, bir akademisyen arkadaşımızın matematik eğitimini bölümünde doktorasını yaparken yazdığı güzel bir makale var. Neuromits diye İngilizce aratarak bulabilirsiniz. Çok güzel evet. derlemişti onları. Biz de hocam onları ölçek çevirdik bakalım. Onları konuşu yapmıştık. Yine buna benzer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 bir cihaza örnek vermek. Çünkü cihazları anlayabiliyoruz ya. Bilgisayar örneğini çok veriyorum. Benim şu bilgisayarımdan belki dünyada şu anda 1 milyon insanda vardır. Yani herkes satın alıyor bu bilgisayarı. Bu bilgisayarların hepsinin diyelim ki aynı modelin aynı özellikleri var. Her şey aynı tıkır tıkır. Fakat içine yüklediğin programlar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 o zaman bu bilgisayar da aynısını yapabilir hale gelir. Şimdi insanlar da bir kere iki tane aynı beyin yok. İşte dahi başarılı bilmem ne insanlar diye böyle ulan bunlar zaten şansı diye alıp şuraya koyduğumuz insanların. Daha sonra beyinlerine baktıklarımız da var. Böyle pek bir numarası yok. En şeyi işte ilginci hep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 bunu söylüyoruz, biz sinir bilimcilerin çok sevdiği örnek. Albert Einstein'in beyni normal erkek beyninden neredeyse 300 gram daha hafif. Yani ortalama erkek beynine göre daha hafif. Gerçekten ortalama bir yarık var falan herifin beyninin. Yani böyle bir eksik kısım var. Şeyin esprisi yapılıyor hatta işte ağırlıkları attığı için daha iyi uçuyor falan filan gibi bir şeyler söyleyen de var ama beyin yapısı ya da büyüklüğü değil mevzu. Beyin bir bağlantısal şebeke öyle düşünelim.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 Değişen bir şey gözükmüyor ama mikroda değiştirdiğin şeyler nedeniyle bilgisayar beygir gibi çalışmaya başlıyor. İşte daha önce yapamadığı bir sürü şeyi yapıyor. Upgrade mümkün. Yani bir versiyon güncellemesi, bir çalışma seviyesini yükseltmek mümkün. Bu da anatomikten ziyade tabirimi mazur görsünler benzetebileceğim başka bir şey yok. Yazılımsal ve mikro donanımsal değişikliklerle alakalı. Yani kimse doğuştan dahi gelmiyor. Problemli doğabiliyor. Mesela hafif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 bağlayarak koyuyor. Yani daha önceki bilgilerine bağlayarak onu bir bağlama oturtturuyor. Ve bizim zihnimiz bağlamsal çalıştığı için göreceli bir zihnimiz vardır. Bir şeyi bir şeye göre öğrenir. O bağlama oturturabildiği için erişkin beyni öğrendiği şeyi bir bağlama içerisine oturtturduğundan gençlere göre böyle biraz daha farklı açıdan daha iyi öğreniyor.